Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Ee, bu filmi çekmemizde maddi manevi e, sürekli yanımızda olan sevgili hocam Mehmet İsmail Çeçen'e ve Selena Amaç Deniz'e çok teşekkür ederim. Ayrıca e, filmi atfettiğimiz 2013 yılında e, Karacadağ çöplüğünde çalıştığı çöp sahasında dozerin altında kalarak yaşamını yitiren 13 yaşındaki Ahmet Pilinç'e atfetmek istiyorum. Teşekkürler. Öncelikle e, herkese iyi akşamlar. E, i̇çinde bulunduğumuz dünyada e, sadece kendi gördüğümüz değil de e, başka dünyaların da var olduğunu göstermek adına böyle bir film çekmek istedik. Yani başka yaşamların ya yani insanların ne kadar zor durumda olduğunu e, anlatmak adına Böyle bir film çektik Kenan kardeşimle beraber ve Mehmet İsmail Çeçen hocamın katkılarıyla herkese teşekkür ederim.